Selamlar dostlarım. Ben Emircan. Bugün sizlerle beraber Shadow Life oynuyoruz. Shadow Life nedir? Bugün sizlere biraz ondan bahsedeceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın ve bu videoda bazı şeylerden bahsedeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Dostlarım, biliyorsunuz ki ben 5 gündür falan video çekmiyordum ve bugün bunun nedenini sizlere açıklayacağım. Yani neden video çekmediğimi ve nerede olduğumu sizlere açıklayacağım. Şimdi hatta isterseniz yavaştan açıklamaya geçeyim. Dostlarım benim mikrofonum yani mikrofonum değil aslında kulaklığımın mikrofonu kırıldı. Yani kırıldığı da şöyle oluyor. Kablosu birazcık eskidiğinden dolayı artık sesler mesela cızırtılı veriyordu. İkide bir böyle cızırtılı oluyordu. Mikrofonu ikide bir böyle hareket ettirmen falan gerekiyordu. Ki böyle... Algılası sesimi. Çünkü Discord'da zaten olan arkadaşlar anlamıştır. İkinci bir sesim böyle nasıl diyeyim sizlere. Tam böyle mikrofonu oynatacakken bayağı böyle bir cızırtı geliyordu. O yüzden mikrofondan rahatsız olmuştum ve yeni bir tane mikrofon siparişi verdim. Şu anki mikrofonum elime ulaştı ve markasını falan sizlere şimdi söyleyeceğim. Rampage RGV9 arkadaşlar. Tam tamına bir 259 lirası falan yani 259 lira falan aldım ben. Önceki kulaklığımı da sorarsanız arkadaşlar Rampage Lotus ya da Rampage Lunatic falan öyle 280 liraya bir şeyi bulabilirsiniz kulaklığı. O kulaklık da bayağı iyi fakat şeyine yani kablolarına falan dikkat etmelisiniz. Yoksa arkadaşlar yani böyle yırtılmaya falan başlıyor kablosu. Ama bu aldığım kulaklıkta öyle bir sorun yok. Ee, kablosu tamamen ipten yapılma. Ee, ve kulaklığı da böyle yani kulaklığın üzerindeki mikrofon da böyle şeyi değil nasıl diyeyim sizlere böyle kopacak bir türden değil bayağı kaliteli. Sizlere de arkadaşlar bu kulaklığı öneririm. Hatta bu kulaklık 259 liraya çok çok güzel bir kulaklık. Yani ben bu kulaklığı sizlere öneririm. Neyse arkadaşlar konumuzdan sapmayalım. Artık bu oyunun amacına gelelim. Shin Life nedir yani Roblox'un bana göre şu anlık en iyi anime oyunlarından birisi olan Shin Dollife'ın amacı nedir? Bugün sizlere onu açıklayacağım. İlk öncelikle arkadaşlar Shindalife Naruto'nun bir oyunudur. Yani Naruto animesini izleyen arkadaşlarımız varsa Life oynamalarını cidden ee, şiddetle öneririm. Arkadaşlar bu oyunun amacı şu. Yani savaşıyorsunuz level geliştiriyorsunuz. Klanlar falan kurabiliyorsunuz. Yani klan dediğim kendi arkadaşlarınızla böyle 4 kişilik squadlar kurup takılabiliyorsunuz. Level kasıyorsunuz. Level kastıktan sonra rank kasabiliyorsunuz. Sonra işte anime'dekiler gibi yıllar falan edinebiliyorsunuz. Sonra işte Bloodline'larınız falan var. Yani Sharinganlar yok. Neydi? Sharingan mıydı galiba bilmiyorum. Itachi Sharingan falan vardı şurada. Bir dakika sizlere göstermek istiyorum. Yani bendekiler şu an böyle. E, Tengoku falan var bende. Anime'de Goku falan var mı bilmiyorum. Çünkü ben tam animesini izlemedim. Yani sadece öyle bir bilgim var. Anime'yi izleyenler bu arada yazarlarsa sevinirim. Etrafta böyle arkadaşlar yeşil parşamanlı adamlar oluyor. Bunların üzerine geldiğinizde sizlere görev veriyor. Bu arada bizim Discord'umuza da gelerekten arkadaşlarla arada sırada kasılıyoruz. Sizler Discord sunucumuza gelerekten böyle kasabilirsiniz. Arkadaşlar böyle mesela kırmızı noktaya veriyor. Özel güçlerimizi açabiliyoruz işte. Şimdi bakın ben gidiyorum mesela keseceğim hemen. Bakın benim Bloodline'ımın yok pardon Bloodline değil Tail'ımın bir özelliği var. Böyle vuruyor sonra işte Z'ye bastığınızda falan Böyle arkadaşlar hemen kesebiliyorum Hemen kestikten sonra geri gidiyorum ve yeni görev alıyorum Şöyle ben bir Tail ve Bloodliner'ımı kapatayım sizlere tam açıklayabilmek için Evet arkadaşlar dediğim gibi işte bloodline'lar alıyorsunuz Özel güçler var yani elementlerimiz var Elementlerimizi de şöyle göstereyim Bende bir hava elementi ve ateş elementi var Bunlar baya vuran elementler yani ateş ve hava baya vuruyor Ondan sonra ne elementleri vardı? Su elementi vardı. Bir de hatırladığım kadarıyla bir elektrik elementi vardı. Ama hiç elektrik elementini daha görmedim. Başka elementler varsa arkadaşlar sizler dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Yani bu oyun hakkında bilginiz varsa. Bakın şu an benim e, şey hava elementinin özelliklerinden biraz bahsedeyim. Bu ateş elementi. Bakın şu an attığım mesela böyle. Bu şu an aldığım hava elementi. Hava elementinin... Böyle bir özelliği var ve bayağı da vuruyor. Ee, F ile bir tane daha ateş elementimin özel gücü var. Ee, G ile yine bir tane hava elementimin özel gücü var. Ve H ile de ateş elementimin özel gücü var dostlarım. Oyundan da şöyle biraz bahsetmek gerekirse. Burada arkadaşlar fırlatmalık olan şurikenlerimiz var. Bende şu an ice şuriken var. Ee, sizler de buradan şurikenler arayabilirsiniz. Bakın şu parşaman işareti olanlar. Saatten saate spawnlanan arkadaşlar e, Özel şirkenler Ve burada mesela Bunlar falan var. Bunları bence Hiç bilmiyorum. Bunlar hakkında bilgim yok. Burada da arkadaşlar Görüyorsunuz kılıçlar var. Bazı kılıçların Üzerinde hatta bazı değil çoğunun üzerinde parşömen var. Bu parşamanları Dediğim gibi serverdan servera Böyle itemlar ışınlanıyor Saatten saate. Saat zaten Şu an üstte görüyorsunuz. İşte bu Saatten saate bazı itemler spawnlanıyor Ve bu itemleri e, öyle Arayarak etrafta bulabiliyorsunuz Arkadaşlar Master'imiz falan var buradan işte görebiliyorsunuz. Bunlar Bloodline'lar. Hangi Bloodline'ınız olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Hatta ben size eski Bloodline'ımı göstereyim. Nerede? Evet bakın Bankaya Akuma bu. Bankaya Akuma Itachi'nin arkadaşlar. Ee, buradan işte Companions'lar falan var. Boss'lardan düşen bazı e, şeyler. Subabilities de arkadaşlar bakın burada. Ee, kuyruklarımız var. Benim arkadaşlar iki tane kuyruğum var. Başka kuyruğum yok. Daha öbür kuyrukları aramadım. Ben de oyuna zaten yeni başladım diyebilirim. Kuyrukların işte arkadaşlar levelleri falan var. Böyle Z'ye basıp 2'ye basıp böyle arkadaşlar Z'ye basıp 3'e basıyorsunuz. 4'e basıyorsunuz. Sonra işte 5'e basıyorsunuz mesela. Ee, böyle 6'ya basıyorsunuz. Sonra ne bileyim 7'ye basıyorsunuz. Ee, bu son sürümü. Yedide arkadaşlar böyle bir şey oluyor ve bu arada özel güçlerinizi birleştirebiliyorsunuz yani bir yandan tail bir yandan bloodline'ınızı birleştirirseniz yani cidden ölüm makinesine falan dönüşüyorsunuz şöyle bakın açayım sizlere gördüğünüz gibi Bayhabı hızlı koşuyoruz ee, ev tariflılarda uçabiliyoruz bu arada elementimin sayesinde yani element değil pardon ee, bloodline'ların sayesinde uçabiliyorsunuz bakın şu an sizlere bir uçuş göstereceğim neden uçamıyorum. Bir dakika. Yanlış uçuyorum galiba. Ee, şöyle bir daha tırmanayım. Ben tırmanamıyorum. Aa, bakın şu an uçtum mesela. Yani böyle bir 2-3 kere space'e basınca falan uçabiliyorum. Ama bu tabii ki de arkadaşlar benim bloodline'ıma özellikle olan bir şey. Sen Goku benimki. Sizler de almak istiyorsanız dediğim gibi e, birazcık uğraşmanız gerekiyor. Şimdi ben res çekeceğim. Hiç uğraşmayacağım. Çünkü X'e bastığımda videoyu durduruyor. O yüzden hiç durmadan arkadaşlar... Sizlere görevleri göstereceğim ondan sonra birkaç şeyden daha bahsedeceğim ve videonun sonuna geleceğim. Arkadaşlar L'ye bastığımızda burada arkadaşlar bakın ee, daily quest'ler var. Şöyle biraz ilerleyelim. Bakın burada arkadaşlar XP kasmamızı falan yani böyle e, görevleri falan veriyor. Bu görevleri yaparaktan arkadaşlar sizlerde oyun parası ve spin biliyorsunuz Spinlerle de element, Bloodline veya e, kuyruğunuzun rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Burada da zaten bunlarda görevleri yaptığınızda verilen özel şeyler, hediyeler. Ee, ve arkadaşlar son bir şey olarak boss görevi var. Boss görevleri de 9 levelde falan 700, 400 böyle böyle değişiyor. Bu levelleri ulaştığınızda alabiliyorsunuz. Neyse artık zaten videomuzun burada sonuna geleceğiz. Yani bahsedecek çoğu şey kalmadı ve oyunun en iyi şeylerinden bahsetmek istiyorum. Bloodline'larından ve... Arkadaşlar oyunun en iyi tail'ı bende var Şöyle göstereyim Teen Tailed Split Bu bostan çıkan bir kuyruk Ama kuyruk denmiyor yani Görüyorsunuz kuyruk gibi bir şey değil Böyle arkadaşlar uçuyorsunuz falan Baya hızlı gidiyorsunuz Gördüğünüz gibi böyle arkanızda topçuklar falan var Tabi Bloodline'la tail'ların benzediği için Topçuklarını göremiyorsunuz İsterseniz şöyle Bloodline'ımı bir kapatayım Böyle bir şey, bunun rengini değiştiremiyorsunuz bu arada, asla ama asla bu tailın rengi değişmiyor, her zaman siyah beyaz oluyor böyle. Ama bayağı bir kaliteli ve güçlü bir tail. Bunu alırsanız, bunun da nasıl alışını falan istiyorsanız arkadaşlar, videoyu çekebilirim. Ama farklı bir hesapla video çekeceğim çünkü aslında bir tık hileyle yani, exploit falan alınıyor bu. Yani çünkü zor, bayağı alımını zor yapmışlar. Boss falan keseceksiniz, 20 round bir boss keseceksiniz ve boss çok güçlüyse size tag atıyor. O yüzden arkadaşlar bunu bir tık exploit da falan göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi bu oyunu oyumu unutmayın. Hatta şunları da bir keselim ya. Bakın şu an bug'a girdi mesela. Bu Teal arada sırada bir bug'a giriyor. Çok kötü bir şey ama ya bug'a girmesi. Hop bakın şunları da şöyle keselim. Yani bu, bu arada bu özel gücüm de bileyim e, şeydeki özel gücüm. E, Bloodline'deki özel gücüm. Burada da zaten ne ile bakın bu da benim öbür Bloodline'im. İki tane Bloodline alabiliyorsunuz. iki tane element alabiliyorsunuz. İşte bunlar da iki tanesinin birleşimi diyebilirim. Neyse dostlarım bu videonun burada sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. E, günlük videoları devam etmeye çalışacağım. Hoşçakalın. Bay bay.